Ee, şimdi de Gelecek Partisi e, kuruldu ama seçimlere e, Millet İttifakı İtti. içinde evet, katılıyor. Giriyoruz. E, Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden de aslında seçimlere katılıyor. Millet İttifakı evet. içinde Hı -hı. olmakla birlikte. E, Cumhuriyet Halk Partisi ile evet. Gelecek Partisi'nin çünkü Ahmet Davutoğlu da Türk siyasetinin yabancı olduğu bir isim değil. değil evet. Bu ülkede Dışişleri Bakanlığı yaptı, Başbakanlık, başbakanlık. yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi ile Gelecek Partisi'nin dünyaya bakışları örtüşüyor mu? Bu ittifak ya, içinde yer almakla ve aslında bunu ya Belki da... birçok noktada örtüşmüyor ama şu anda herkes şey olarak bakıyor. Şu anda ülkemizin ve milliyetçi, hepimiz milliyetçiyiz. Vatanını, milleti seven en büyük ortak nokta bu zaten. Vatan ve millet sevgisi. Artık bazı şeylerin değişmesi gerektiğini inandığı için altı farklı parti birleşti. Hepsinin görüşleri, her şey farklı. Ama e, Uşak'ta ben şunu gördüm. Oturup biz altı parti farklı da olsak ki dört aydır sürekli toplantılarımız oluyor ve e, burası küçük bir şehir olmasının belki de çok büyük bir avantajı. Herkes birbirini çok net bir şekilde dinliyor ve belli bir amaç etrafında toplanıldı. O yüzden hani bir parti ayrımı göze, gözetmeksizin hep birlikte biz bir şeylere Birlikte yapıyoruz. Yani her şeyi birlikte yapabiliyoruz. Partinin e, düşüncesi, ideolojilerini aşarak e, bir üçüncü ideoloji mi ya da yani, düşünce sistemi mi e, ortaya koydunuz? Yani, üçüncü, yani üçüncü düşünce sistemimiz tamamen Türkiye üzerine zaten. Yani ülkemizin, çocuklarımızın geleceği için birleştik yani. Evet. Yani olması gereken de buydu. Tek adam... Malum biliyorsunuz tek kişinin yöneteceği değil. Hani herkes şunu söylüyor altı parti birlikte. Ama zaten bir yol haritası çizilmiş durumda. Hani ilk yüz günde işte iki, bir yılda iki yılda her şey yapılacak her şey var. Ve bir bir buçuk yıla yakın bunu oturup çalışıldı bu. Yani bir anda pat diye gelmiş bir şey de değil. Sonrasında zaten bu şekilde girilmeye karar verdi. E, ortak listede olmamız amaç bir olunca hani... Listeden girmişsin, girmemişsin çok büyük problem değil ama yani belli yerlerde bizim de kendi partimizin adayları var. E burada biz CHP ile birlikte çalışıyoruz. Beş parti olarak burada İYİ Parti ayrı girdi. Ama onlarla da görüşüyoruz gene herhangi bir kopukluğumuz yok. Yani destek vererek en azından bazı şeyleri değiştirebileceğimizi düşünüyoruz. Evet.